Merhaba NESCame takipçilere Bugünki videomuzda unboxing kutu açılış videosu var ee, Biliyorsunuz ki birkaç gün önce size e, anakart ve işlemci alacağımı söylemiştim Ve şu an karşınızda anakart ve işlemcimi görüyorsunuz Yanında bir tane de neymiş o Mousepad'im var Bu mouse mousepad aldım kendime iyilik yaptım Heh. Neyse ee, Şöyle bir göstermeye çalışacağım Bir, bir saniye evet bir elinde kamera bir elinde el el, el el mi bu aman tanım kutunun açılış yerini bulamıyorum hayır kutuyu açamıyorum Neyse açacak bir bakalım ee, gördüğünüz üzere Asus H81 gamer yani oyuncu kartı bize de bu yakışır zaten ee, daha iyi modeller mevcuttu bir saniye bir fokuslayayım evet. diyor ki e, Windows Ready H 88 işte. Yani 8'e uyumluymuş, hazırmış yani. Şöyle göstereyim. Biraz daha yaklaşayım ve fokuseyim. Evet. Intel Inside Core, Intel Chipset ne yazıyor orada? Evet, chipset. LGA 1150 yazıyor. Yani Intel'de bir anakart LGA, LGA 1150 destekliyor bu arada. Kutumuz bu şekilde. Kutuyu boş geçelim. Kutumuzu açıyoruz. İçinden ne çıkıyor? Tabii ki anakart çıkıyor. Başka bir şey çıkmıyor. Şöyle göstereyim. Ee, şöyle açıyorum. Anakartımı. Kutu dağıldı gördüğünüz üzere. Şunu yere atalım. Evet. İçinden şu biliyorsunuz ki arka panel arka panel diye artık. bir Arka panel. Burada bir de kablo var. Kablo neyin nesi bilmiyorum. Kablo çıktı. Kullanma kalabalığı driver, charger, CD'de çıkıyor. Kısaca bu, bu şekilde. Alt kutuyu da geri alayım. Umarım böyleydi. Umarım böyleydi. Ya tam tersi olabilir. Bu, bu şekilde. Buraya gelelim. Burada da e, yüz tanıma teknolojisi. Bravo. Intel Core i7-4790K gördüğünüz üzere Şu an sanırım e, piyasanın en iyisi olmasa da en şeyi bu bana kalırsa e, Intel arkadaşım AMD almamın tavsiye etti ama ben ne Intel'den vazgeçemiyorum daha cazip kırılıyor o yüzden Intel'i tercih ettim Bunu da açalım Şuradan Şöyle Açmayı başarabilirsem yırtmadan açsam Belki iade edebilirim sorun çıkarsa. Evet. Onu da böyle açarken zorlanmadan açacağını emek ediyorum. Evet. Açarabilirsem eğer tabii de sorun çıkmak diye uğraşıyorum yandan. Evet. Evet. Bu da bu şekilde hmm, bildiğiniz üzere klasik soğutucumuz şöyle göstereyim soğutucumuz böyle şöyle göstereyim evet bu soğutucumuz evet, işlemcimiz de burada işlemciyi çıkarmayacağım şimdi sorun olmasını istemiyorum daha gelmedi kasam gelmedi kurmayacağım çünkü sistemi daha. Şöyle bir fokuslama yapmak istiyorum veya yazı okunur mu bilmiyorum ama Fokuslayalım bakalım Kanalım okunmuyor evet okunmuyor Bu şekilde arkadaşlar işlemcimize böyle Hemen yerine koyalım Sonra bir şekilde Evet Kapatıyorum Kapatabilirsem eğer Güzel olacak tamam, tamam kapattım başardım içine geri koyuyorum koyamayacağım bu hemen evet bunu geçtik burada da mousepad'im var arkadaşlar her oyuncunun bir mousepad'i mutlaka olması gerekiyor yoksa da almanızı tavsiye ederim mousepadsiz mouse'unu da göstereceğim arada geçenlerde almıştım bu da Mağaz arkadaşlar üzerinde bir koruma jelatini var şöyle göstereyim çıkarabilirsem eğer onu sonra onu çıkarıyorum Evet, koruma jelatini çıkardım evet başardım bu da mağaz arkadaşlar counter severler için mükemmel bir mağaz pet bloody marka headshot şöyle fokusayım evet bu da arkadaşlar, gördüğünüz üzere. Şöyle bir karayikten göstereceğim size, burada da gördüğünüz üzere mouse'um var arkadaşlar, Logitech'in modelinden. Bu da altta da eski bir görüyorsunuz. Ee, şimdi söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar, şöyle geçiyorum dağıttım alanı da göstereyim, siz toplarsınız artık diye küçük bir espri yapıyorum. Ee, Söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Eğer videomu ve videolarımı beğeniyorsanız likelemeyi, abone olmayı unutmayın. Videomu izlediğiniz için şimdiden teşekkür eder. Kendinize iyi bakın, iyi oyunlar, iyi eğlenceler.